Fonksiyonların x ekseni etrafında döndürülmesini incelemeye devam edelim. Yakında y ekseni etrafında da döndürmeyi göreceğiz. Şimdi öncekilerden biraz daha zor bir örnek yapalım. Ama sanıyorum, soruyu nasıl çözeceğimizi kestirmek çok da zor olmayacak. İşte, y eksenimiz ve x eksenimiz. İki soru önce, y eşittir karekök x fonksiyonunu x ekseni etrafında döndürdüğümüzde, bu arada çizmeye çalışayım. 2x dere arasında oluşan hacmi bulmuştuk. 2x dere arasında oluşan hacim. Şimdi herhangi bir nokta alıyoruz, örneğin 1. Şimdi soruyu biraz zorlaştıralım. Y eşittir x kareyi de çizelim. Şuraya, bu ikisi de x eşittir 1 de kesişiyor. Öyle değil mi? Karekök 1 eşittir 1. 1'in karesi de 1. Yani şöyle bir şey benziyor. Aslında y eşittir x'e göre simetrik olmaları lazım ama neyse y eşittir x karenin grafiği şöyle. Şimdi size sorum. Bu şekle alıp döndürürsem. Hacmi ne olur? Neyi mi kastediyorum? Bu alanı, x ekseni etrafında döndürürsem, hangi hacmi elde ederim. Hangi hacim çıkar? Karekök x de bir fincan bir fincan elde etmiştik değil mi fincanı hatırlıyorsunuz içi dolu bir fincana benziyordu ve hacmini bulmaya çalışmıştık. Şimdi ise içi oyulmuş bir fincana benzeyecek. Evet, eminim şu an aklınıza komik şeyler gelmiştir ama neyse, türküler falan gibi. İçteki fonksiyonumuzdan dolayı fincanın içi boş olacak. Bunu alıp x ekseni etrafında döndürüyorsunuz. Evet, çözümümüz görsellemenizi sağlayabilir, kolaylaştırabilir. Her ne kadar şekil çizmeye çok beceremesem de bu cismin hacmi dıştaki y eşittir karekök x'in döndürülmesiyle elde edilen hacimden sarıyla çizelim. Bunu döndürdüğümüzde elde ettiğimiz hacimden şu hacmi çıkaracağız. Y eşittir x kare. Şuna benziyor. Şimdi bunu x ekseni etrafında döndürürsek şöyle bir şey olur. Evet, hiç fasa gittiniz mi bilmiyorum ama oradaki tajine tabakalarının tepesi aynı bu şekle benziyor. Neyse, konuyu dağıtmayalım yine. Bu hacmi y eşittir karekök x'in hacminden çıkarırsak istediğimiz hacmi buluruz. Alan bulmak için kullandığımız yönteme benzediği için umarım size de mantıklı duyulmuştur. Şimdi şu yeşil alanı bulmak isteseydim y eşittir karekök x'in altındaki alandan y eşittir x karenin altındaki alanı çıkarırdım. Şimdi de y eşittir karekök x'in hacmi eksi, y eşittir x karenin hacmi diyeceğiz. Soruyu çözelim. Toplam hacim, y eşittir karekök x'in x ekseni etrafında döndürülmesinden elde edilen hacim, 0'dan 1'e demiştik çünkü orada kesiştiklerini söylemiştim. Kitaplarda ya da sınavlarda y eşittir karekök x ve y eşittir x kare arasındaki alan derse denklemleri birbirine eşitleyip kesiştikleri yerleri bulmanız gerekir. Ve eğriler 0 ve 1'de kesiştiği için integralimiz 0'dan 1'e gidiyor. 0 kare, 0'ın karesi eşittir karekök 0. 0'dan 1'e büyük hacim kaç olacak? Yani y eşittir karekök x'in döndürülmesiyle elde edilen hacimden bahsediyorum. O kaç olacak? Formülü hep unutuyorum o sebeple her seferinde baştan disk çizmem gerekiyor. Şimdi diskin yarı çapı fonksiyona eşit olacak ve diskin derinliği de dx olacak. Dıştaki cismin yarı çapı y eşittir karekök x. Diskin alana eşittir pi r kare. Buna göre yarıçapın karesini alıyoruz. Pi'yi dışarı çıkarıyoruz ve derinlikle yani d x ile çarpıyoruz. Sonra da bunların tamamını topluyoruz. Toplama almak için de integral kullanıyoruz. İki ayrı integral olarak çözeceğim. Bazıları aynı integralin içine iki fonksiyon da koyar ama ben bu hacmin dış hacmi ile iç hacmin farkı olduğunu vurgulamak istiyorum. Bulmak istediğimiz hacim dış hacim ile iç hacmin farkı. Peki, o zaman iç hacmin integrali şöyle olacak. Yine 0'dan 1'e, içteki fonksiyon neydi? x kareydi. Bu da o fonksiyonun disklerinin yarı olacak. Derinlik yine dx, yani integral x kare kare çarpı dx olacak. Şimdi bunu bulalım. Pi sayısı ifadelerin tamamı için geçerli, onun için pi'yi dışarı alabiliriz pi çarpı integralimiz. Şimdi bu ifadeleri birleştirebiliriz çünkü integralleri böyle toplayabilirim. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Bu integral aynı hacmin bir başka ifadesi. Karekök x'in karesi nedir? Sadece x'tir. x karenin karesi nedir? x üzeri 4'tür öyle değil mi? Üs alma kurallarına göre üsleri çarpıyoruz. Şimdi şurada bir eksi var. Eksi -x üzeri 4 ve bunun tamamı çarpı dx ve pi de dışarıda. Ters türevin 1 ve 0'da değerini bulacağız. Peki, x'in ters türevi nedir? x kare bölü 2 eksi, x üzeri 4'ün ters türevi nedir? x üzeri 5 bölü 5. Umarım artık bu ters türevler çok kolay geliyordur. x üzeri 5 bölü 5 ve 0 ve 1'deki değerleri buluyoruz. 1 ve 0. Birbirinden çıkarıyoruz. Analizin temel teoremi. Pi çarpı 1'deki değeri bulalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Ve 0'daki değeri de 0 eksi 0. Yani 0. Peki 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5 nedir? Pi çarpı ortak payda 10 oldu. 5 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Yani 3 bölü 10. Yani cevap 3 pi bölü 10. Oluşan hacim bu. Hacmi bulmak aslında çizmekten daha kolay. Neyse bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki videoda y ekseni etrafında döndürmeye başlayalım. Yakında görüşürüz.